Evet arkadaşlar üstlü sayılarla yine birlikteyiz. Hemen şöyle kameramızı odakladık. Şimdi bu sorular çok basitmiş demeyin bizi izleyip de arkadaşlar. Zordan, kolaydan zora doğru gideceğiz. Kolayı iyice öğreneceksiniz ki pratikleşeceksiniz arkadaşlar. O yüzden bizi izlemeye devam. Sayın seyirciler evet. Şimdi bakın burada gördüğünüz gibi eksi a üzeri 2 parantezi kapat üzeri 3. Eksi a üzeri parantezi kapat 2. A üzeri 4. Hepsi çarpı. Eksi A üzeri 3. Üzeri kapattık tabii parantezi 4. Şimdi bir kere işaretimiz önemli. Şimdi parantez içinde eksi var bakın. Parantez içinde eksi olduğu zaman tek sayı olunca parantez üzerindeki üst ne oluyordu? Eksi. Çift sayı olunca ne oluyordu? Artı. Burada eksi var. Tek sayı var. Üstte. Parantezin üstünde ne oldu? Eksi oldu. Çarpı devam ediyoruz. Eksi A. Parantez içi eksi üzeri. Çift sayı. Artı çıkar. A üzeri 4. Bu zaten artı. Bunda bir şey yok. Eksi A üzeri 3. 4. Bakın 4 çift sayı. Eksi parantez içinde. 4 çift sayı. Artı çıkar. Şimdi burada bir tane eksi var. 3 tane artı var. Bu eksi. Bunların hepsini yer arkadaşlar. Ham diye yedi. Eksi çıktı. Yani bu eksi. Buradakilerin hepsini götürdü. Eksi. Burada bir tane eksi olduğu için sonuç mutlaka eksi çıkacak. Burada gördüğünüz gibi. Eksi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi... A üzeri 2 üzeri 3. Bu ne demek? Şimdi bir kere işaretimiz eksi ya. Ona en başa eksi eksi devam edeceğiz. Şimdi 2 ile 3'ü çarpıyoruz. Bakın bu durumda bu şekilde olduğu zaman hemen yan yana birbirlerine komşular bunlar. Birbirinin tepesine çıkmış. Ne diyor? 2 kere 3 6 gel beraber 2 kere 3 6 olalım diyor. 2 çarpı 3 bakın. Çarptık ikisini. Toplamadık. Geldik buraya. Bu ne demek arkadaşlar? İki tane eksi a'yı çarpmak demek. Bakın. Bunun uzun yolu bu. Kısa yolu hemen a kare diye yazdık. Bakın. Eksi a çarpı eksi a. Yani bunun açılımı budur. Eksi ile eksinin çarpımı artı. A ile a'nın çarpımı a kare. Oldu mu a kare? Çarpı. Aradaki işaret çarpı. Bu aynı değişmiyor. Çarpı a üzeri 3. Kapattık 4. Buna da ne demek? a üzeri 3'ü eksi a üzeri 3'ü 4 kere kendi kendiyle çarpmak demek. Çarpıştırıyoruz 4 kere bakın. A üzeri 3 eksi tabii var hep eksi var. 3 3 3. Ne oldu şimdi? Artı ile eksi ile eksi'nin çarpımı artı mı? Eksi ile eksi'nin çarpımı artı mı? Peki artı ile artının çarpımı artı. Bir kere bunun işareti artı olacak. Yani şu gördüğümüz. Buradan çift sayı dedik ya lan pratiği döktük. Burada geniş nereden geldiğini öğrenin. Hop buradan buraya artı geldi bakın. Artı. O değil eksi yok. Eksiye en başta. İşlem sonucu eksi zaten. Şimdi ne yapıyorduk? Bak burada 2 ile 3'ü çarptık ya arkadaşlar bakın. Kafa kafaya çarptık. Şimdi bunları kafa kafaya çarpacağız. Neymiş? 3 ile 4'ü kafa kafaya bir çarptık. Ne oldu? 3 kere 4 12. Şimdi bunların tabanları hep aynı mı? Aynı bakın. 2 ile 3 çarptık 6. 3 ile 4 çarptık 12. A üzeri 6. A üzeri 2. A üzeri 4. A üzeri 12. İşaretimiz eksi. Zaten eksi olacağını buradan gördük. Eksiyi koyduk. A üzeri 6. 6, 2, 4, 12. Neydi tabanlar? Eşit. Alttaki A aynı ya. Siz diyor üstelik.